Hayatımız Arapça YouTube kanalında ondan böyle e, sizler için e, açık öğretim fakültesi Arapça soru çözümlerini YouTube videolarına atacağız. Bugün Bismillah diyerek 2017-2018 ara sınavının bir sorularını sizler için çözmeye çalışacağız. Soru 1. Yukarıdaki konuşmayı en uygun şekilde tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu ve entemin ehli sen de onlardansın yani sen de hayırla sabahlayanlardansın anlamında aşık meseul hayır hayırlı akşamlar olmaz tusbihu ala hayır hayırla sabahlarsın olur sabahul hayır hayırlı sabahlar leyletun seyide mutlu geceler Keyfel halu Nasılsınız? Bunun doğru cevabı arkadaşlar ne olacak? Tusbihu ala hayır. Tusbihu ala hayır. Dolayısıyla şöyle diyelim. Şıkkımızı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Evet. Beş şıkkı doğru cevap. İkinci sorumuza geliyoruz. Ali. merhaba ya Zeynep. Zeynep merhaba. Teyfel Halu Nasılsın? Zeynep cevap veriyor. Ene bikhayr Nu Ve nokta nokta. Yukarıdaki konuşmayı en uygun şekilde tamamlayın öz zamiri aşağılıkla hangisidir? Tabi Zeynep Ali ile konuştuğu için hiye olmaz, enti olmaz. Yani hiye o. Enti karşımızdaki bayan, entüm karşımızdaki erkekler. Ene de olmaz çünkü ben. O zaman ve ente diyeceğiz. Ve ente. Evet, doğru cevabımız değişik arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi eril yani erkek, ayrık, özne, zamirlerinden biridir? Hangisi eril, erkek, müzekker, ayrık, özne, zamirlerinden biridir? Entünne müennes, hiye müennes, hünne müennes, enti müennes. Dolayısıyla hün bu erkekler, doğru cevabımız arkadaşlar, eşik olacak. Dördüncü soruya geldik. Aşağıdakiler hangisi dişil bir kelime değildir? Dişil. Bakın müdiretün, müdire hanım, müderrisetün, hoca hanım, habibetün, sevgili bayan, hadikatün, bahçe ama aynı zamanda şey mühendis sonunda T olduğu için mecazi mühendis diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız sevgili arkadaşlar A'dır. Beşinci sorumuz da mecinsiyetühe. Uyruğu nedir? Me cinsiyetühe, tabi o hanımın, o bayanın cinsiyeti nedir? Sorusuna verilebilecek en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? Hüve suudiyun usutludur, tabi hüve erkek. Hiye müderrisetün, o bayan öğretmendir çünkü ama bah, mesleği sorulmuyor. Hiye türkiyetün, o hanım türktür. Hiye bir hayır elhamdülillah, o hamdolsun iyidir. Hüve talibun, o öğrencidir, doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız hiye türkiyetin, o bayanın uyruğu Türktür. İlk ve son harfi illetli olan bakın illetli fiillerden bir soru yani içerdiği illetli harflerin araları açık olan fiil türü aşağıdakilerin hangisidir? Bu e, ilk ve son harfi illetli olan fiile lefif diyoruz. Eğer Harfleri bitişikse lefifi makrun, harfleri ayrıksa yani ilk ve son harfi illetliyse o zaman lefifi mefruk diyoruz. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Hünne nokta nokta cümlesindeki boşluğu tamamlayan en uygun e, fiil aşağıdakilerin hangisidir diyor. Hangisiymiş? Hünne o bayanlar tek tüp ne? Karşımızdaki olmaz. Ketep tün Sizler yazdınız. Olmaz. Tek tüp ne? Tek tübine sen karşımızdaki hanıma diyor sen yazıyorsun. Yek tüp ne? Doğrusu arkadaşlar o bayanlar yazıyorlardır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Tekinci soruda e, diyor ki sahih fiil tanımı aşağıdaki hangisidir? Sahih fiil Nedir? Yapısında illetli harf bulunmayan sülasi fiildir. Yapısında şedde bulunan sülasi fiile bizmiş, mudaaf diyoruz. Yapısında illetli harf bulunan sülasi fiile illetli diyoruz. Yapısında hemze bulunan mehmuz diyoruz. Dolayısıyla doğrusu illetli harf bulunmayan fiildir. C şıkkı. Dokuzuncu sorumuz, aşağıdakilerden hangi, aşağıdaki sözcüklerden hangisi ikildir, tesniyedir? Nücumun yıldızlar, cemi. küttebun yazarlar, cemi. Nafizetün pencere, müfret. Hakaybun çantalar, cemi. Tiyarateni, iki araba dolayısıyla cevabımız eşit arkadaşlar. Eksel min nokta nokta arkadaşlar. Onuncu soruda. Minel muallimeteni, iki bayan öğretmenden alın, almış isek muallimeteyni olacak. Muallimani, muallimeyni olacak. Yani çünkü min harfi celinden sonra geldiği için. Minel muallimine olurdu. Minel muallimati olurdu. Dolayısıyla minel muallimine doğru cevabımız aşık. 11. soruda arkadaşlar. Şerbet talli ul halibe cümlesinde altı çizil sözcüğün irabı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şerbe fiilinin fail olduğu için özne diyoruz. Harekesi merfu diyoruz. Ref alameti de sondaki nedir? Dammedir. Dolayısıyla doğru cevabımız bu olur. E şıkkı oluyor. Aşağıda 12. soruda aşağıdaki kelimelerden hangisi düzensiz bir çoğul değildir? Hangisi? Düzensiz. Bir çoğul değildir? Mesela aklemun düzensizdir. Kütübün düzensizdir. Yani bunlara cemim, teksir diyoruz. Esmekün semeketün semeketeni esmek. Kitabın kitabeni kütüb. Kalemun kalemeni aklam, Beytun buyutun beyten, beytun, buyu, beyteni buyutun bu da düzensiz. Dolayısıyla düzenli çoğulumuz cemim, müzekker salim, müderrisune erkek öğretmenler 13. sorumuzda ne diyor? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir fiil cümlesi içinde fail olabilir? Hangisi e, bir fiil cümlesinde cümlesi içinde fail olabilir? 13. sorumuz. Tabii fail olması için ne olması lazım arkadaşlar? Merfu olması lazım. Bakın mesela tabi beyni Mansup ve mecurudur. Çünkü tesniyeler ref durumunda. Elif, nasb ve cer durumunda ye alır. Cezimliye almış. Tiflen bu müfrettir erkek çocuk. Dolayısıyla mansup. Eğer fail olsaydı tıflun olurdu. El-Müderrisiyeti bayan öğretmenler, eğer fail olsaydı müderrisiyeti olması lazımdı. Talibeteyni, iki bayan öğrenci. Eğer fail olsaydı talibeteyni olması lazımdı. O zaman Doğru cevabımız arkadaşlar B olacağım. Ketebtü fissaffi 14. sorumuzda Ketebtü fissaffi cümlesinde altı çizili fiilin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Ketebtü fissaffi Şimdi pardon Ketebet özür dilerim. Ketebet fissaffi Ketebet buradaki T müennese işaret ediyor. Gizli zamir olan Hiye faildir. Çünkü ketep ne olsaydı nehne olurdu. E, Keteb te olsaydı te olurdu. Keteb u hünne olsaydı ve ketep ketebe olsaydı hüve olurdu. E, dolayısıyla ketebet olduğu için ne diyeceğiz arkadaşlar? Hiye. Doğru cevabımız. 15. soru Şeribetil me'u Fi sabahi el bintu cümlesi men faili hangisidir? Bakın şeribet 15. soru arkadaşlar. Şeribet içti. Ne içti? El suyu içti. Ne zaman? Fi sabahleyin içti. E kim içti? El bintu. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C şıkkı. 16. soruda yahrucul muallimun min ed dersi ve ila el يخرج المعلمون من الدرس Erkek öğretmenler dersten çıkıyorlar veya yezhabune ila al-maqsa olacak ulajak yezhabune B şıkkı olmaz çünkü çoğul eee tesniye olmaz zehebe yine müfred olmaz yezhebna bayanlar için dolayısıyla doğru cevabımız bu 17. soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi bir yer zarfı değildir? Bakın fevka üstünde yer zarfıdır. Halfe arkasında bir yer zarfıdır. Beyne arasında bir yer zarfıdır. Dehte altında bir yer zarfıdır. Ama ale bir şeyin üstünde olmak. Dolayısıyla yer zarfı değildir arkadaşlar. Cevabımız budur. Aşağıdaki Cümlelerin hangisinde haber bir fiil cümlesidir? Haber bir fiil cümlesidir. 19. soru, 18. soru. Şimdi etullah et bu, bakın haber bir fiil cümlesi. Etullah et bu mübteda kete bu yazdılar men hum onlar rize bir mektup. Etullah et bu. Ketebu Risale'den. Doğru cevabımız bu. Diğerlerine bakmaya gerek yok sevgili arkadaşlar. 19. soruda El-Muslimuna cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan müpteda aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın El-Mühendisi yine e, erkek mühendisler tabi Mecrur veya mansuptur Müpteda merfu olur. el iki erkek çocuk ama burası Cem'i olduğu için uyum olacak. Et-tabibani iki erkek doktor. Yine uyum yok. Biri cemimi kesmeye. Et-talibetü bayan öğrenciler müslümüne olmaz. Et-talibetü müslümetü olacak. Dolayısıyla el er arkadaşlar. El-ricali er Doğru cevabımız budur. Son sorumuz. Haberin müpteden önce kullanmasını zorunlu kılan durum aşağıdakilerden hangisidir? Haberin müptedadan önce kullanılmasını zorunlu kılan durum aşağıdakiler. Mübteda eğer belirsiz haberde şibih cümle ise arkadaşlar haber ne olur? Müptedadan önce gelir. Mübteda zaten belirli. Yani doğru cevabımız nedir? C şıkkı. Evet, bir sonraki videoda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.